kendini bilmek ile Rabbini bilmek arasındaki ilişkinin mahvedilir. Biri iş derse, akıl sahipleri nefsini yani kendini bilenin Rabbini bileceği hususunda ikra etmiş. Ama bu bilginin yönü şekli konusunda ihraç etmiştir. Akıl sahipleri nefsini kendini bilenin Rabbini bileceği hususunda ikra etmiştir. Ama bu bilginin yönü şekli konusunda kişi kendini bildiği zaman hangi açıdan, hangi yönden Rabbini bilir, hangi açıdan bilgiye elde eder, bu konuda itiraf etmiştir. Nitekim Selevi'ye şöyle demiştir, insan kendisinin iyilik ve kötülüğü içerdiğini bildiği için bu yönlerden her birinin bir Rabbi olduğunu bilir. Kendisinde iyilik ve kötülük yönü olduğu için bu yönlerden her biri için iyilik için iyilik tanrısı kötülük için kötülük tanrısı olduğunu bilir. Yahudiler ise Rabbi seneviye gibi ışık iyi ve karanlık kötü şeklinde iki dil değil, tek bir güz olarak kabul etmiştir. Yahudi Rabbi tek bir güz olarak kabul etmiştir. Müsekbihe demiştir ki, Allah cismdir. Çünkü şahitte nefs ismi bilir. O halde kayıp bileceği de isim olmalıdır. Ceyh safa demiştir ki, İnsan kendisinin yokluktan sonra var olduğunu kendisinin şey ciin bilen, işiten ve gören olduğunu bildiğinden dolayı bu özelliklere sahip varlığın hadis olduğunu ve kendisini yarat Rabbinin hadis olmasının imkansız olduğunu bilir şimdi ben kendi metnime okurken kenarına artı eksi ekledim Eleştiri olarak aktardığı görüşler eksi anlamda Hatta daha sonra eleştirmektenin artık koydum. Burada bu cehennin, safhanın bu eleştirmiyor. İnsan kendisinin yokluktan var olduğunu, kendisinin var, cisim bilen, işten gören olduğunu bildiğinden dolayı bu özelliklere sahip varlığın hadis olduğunu, kendisini yaratan Rabbin ise hadis olmasının ülkesiz olduğunu bilir. Bu olumlu olan hakkında. Bize göre durum söylenir. El asrı indenade diye bize göre durum şöyledir. Nefsini kendini bilen, Rabbini bilir. Çünkü insan taşıdığı işitme ve görme gibi aracılığının hakikatini, onlardan bozulanları üretmenin yolunu, onların ne kadar zaman ve mekan aldığını, işitme ve görmenin, bedenin hangi noktasından bulunduğunu ve nasıl bir süreçte gerçekleştiğini kendisine ilişe çeşitli ihtiyaçları, bu ihtiyaçların kaynaklarını, giderme vesilelerini hakikatini bilemez. Nefsini, kendini birer rakibi bilir. Çünkü insan taşıdığı işitme ve görme gibi arzularının hakikatini, onlardan bozulanları cüretmenin yolu, onlar ne kadar zaman ve aldığını, Kendisine ilişkin çeşitli ihtiyaçları, bu ihtiyaçların kaynaklarını ve yetkilerini ve vesilelerini bilemez. Şu halde insanın durumu budur. Yani kendisinde işitme ve görme gibi kabiliyetler var. Ama bunlar nasıl gerçekten işliyor, görmek ne demek, işitmek ne demek, bunların mahveti nasıl, bozukluğuna nasıl evet, güceltilir, bunu gülemediği gibi. Kendisine ilişkin ihtiyaçlar var bu ihtiyaçlarının kaynaklarının o giderilme hakikatlerinde bilemez. Şu halde insanın durumu budur. Ayrıca insan kendinde gördüğü yemeğe doyduğunu ve suya e karndığını bilmesi gibi bir takım emarelerle bu ihtiyaçların ortadan kalktığını görür. Dolayısıyla insan var olduğu andan içinde bulunduğu hale varıncaya kadar geçirdiği halleri, yani bebeklikten içinde bulunduğu hale kadar geçirdiği halleri ve aşamaları Bunların çeşitli olduğu ve teklifli olmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla tabiatın fiili olması mümkün değildir. Yani kendisinin işte rahime düşmesinden var olduğu ana kadar geçirdiği aşamalar. Bunlar teklifli bir aşama değil, farklı farklı. Bunların tabiatın fiili olması mümkün değildir. Bunların teklifli olmasına mümkün değildir. Bu zihinde tasavvur etmesi çok zordur. Aklı onu kuşatmaktan uzaktır. Tüm bunlardan hareketli insan, mevcut durumunu çekip çevirenin kendisi olmadığını, ilakis bu iş kendisine bırakılmış olsaydı, bütün bu halleri ve aşamaları bilerek kendini çekip çevireceğini anlar. Saygı insanın aciz veya güç yükleme, yüklemediği şeylerden dolayı, bütün bunlar hareketli, insan mevcut durumunu çekip çevirenin kendisi olmadığını, Bırakis, bu iş kendisine bırakılmış olsaydı bütün bu halleri ve aşamaları bilerek kendi çekip çevireceğini anlar. Çünkü insan bunlardan birisini yapabilseydi, yani görme, duymak veya hırkıtan röp itibaren geçirdiği aşamalardaki herhangi bir şey kendisi, vücudundaki değişikliklerin herhangi bir kendisi kendisi yap yapabilseydi, bu sabit olan bilgisizliğe ve bahsettiğim konularda yani ihtiyaçlarını giderme ve bozulan taraftar düzeltme konusunda adiziyetini, adiziyete itilme İşte insan tam bu noktada Rabbini bilir. Kendi adizliği, bilgisizliği üzerinden Rabbini bilir. Çünkü insan, uyumlarıyla algılayabildiği ânem içindeki yaratıklar arasında, etkili ve idare konusunda en yetenekli, karşılaştığı hakikatleri en iyi anlayan, bildirip anlatılan şeyleri en hızlı kavrayan varlıktır. Dolayısıyla yaratılma, yok edilme, varlıkta tutma yönünden yönetiminin, kontrolünün kendi elinde olmadığı olabilir. Sonra bütün hissedilir şeylerin kendisine gösterilmesinden hareketle Allah'ı bilir. Varlıklar için en yetirekli, karşılaştığı sorunlar çözme kabiliyeti en yüksek, en hızlı kalan varlıktır. Buna rağmen, kendi ile alakalı, varlıkta ilgili şeyler hakim olamaz. Dolayısıyla yaratılma, yetedilme ve varlıkta tutulma yönünden yönetiminin kontrolünün kendi elinde olmadığını bilir. Yaratılma yani ana, anne rahmetli düşükte itibaren var edilmesi ölmesi, yaşarken de nasıl yaşadığıyla ilgili konularda yönetimi, kontrolün kendi elinde olmadığını bilir. Sonra bütün hissedilir şeylerin kendine gösterilmesinden hareketle yani evrende gördüğü varlıklar gördüğü şeylerden hareketle Allah'a bilir. Çünkü onlar ihtiyaçlar konusunda şaşkınlar gibi insanın yönetimi altındadır. Evrendeki diğer piyanırlar, piyansızlar, varlıklar İhtiyaçlar konusunda şaşkınlar bir insanın yönetimi altındadır. Eşyayı algılama ve sebepleri kavramada kendisi gibi bir varlığın, kendisinin mahkum olduğu ve içinde bedelen bir acizliklerin dışında olan bir varlık sayesinde var olabileceğini bilir. En üstün, en akıllı, en hızlı kavrayan insan dedi. İnsan bunu kendi var olmasına, ayakta durmasına, ölümünde ilgili bir kendi karar verilmeli evresindeki varlıklar içindeki, onların ayrızlık içinde, yetişinde, develerini de görür. Dolayısıyla bu varlığın güçsüz değil, güçlü, bilgisiz değil, bilgili, yönetiminde kendisiyle tartışlamayan, mutlak otorite sahibi olduğunu bilir. İnsan aris, insanın fakirlikli diğer varlıklar karşısında aris. Buradan hareketle varlığı meydana getirenin güçsüz değil, güçlü, bilgisiz değil, bilgili, yönetiminde de kendisiyle tartışılamayacak şekilde mutlak otorite sahibi olduğunu bilir. Böylece onun yüce ve üstün olduğunu, kendisine alemden hiçbir şeyin anlamın benzemediğini bilir. Onun yüce ve üstün olduğunu kendisine alemden hiçbir şeyle anlamın benzemediğini bilir. Bu da iki şeyi, hangi de işle biri yapıyor. Yüce üstün bir varlık, bir tanrı olduğunu bilir. Bu olarak da ona alemden hiçbir şey benzemediğini, yani sevmediğini bilir. Birer bir şey ona hangi yönden benzerse o yönden onda hakikatik ve kadimlik gerektirir. Veya başkasının onu yönetmesi gerektirir. gerektirir. Bütün eşya böyledir. Zira bütün eşya muhta muhtaçlık, aitiziyet ve zayıflıkta ortaktır. Sonra hadislikte her yönden birbirlerine benzerler. Böylece insan Allah'ın bütün yönlerden kendisinden farklı olduğunu muhalefetinin hadis, yönlerin onun için değil, kendisi için söz konusu olduğunu bilmesi gerekir. Bu da Allah'a layık olduğu şekilde tanınır. Bu da Treyfus Safa'nın kısaca görüşünü tekrar okuyalım. İnsan kendisinin yokluktan sonra var olduğunu, kendisinin şey, isim, bilim, işleme görüntü olduğunu bildiğinden dolayı bu özelliklere sahip varlığın hadis olduğunu ve kendisini yaratan Rabbinin hadis olmasının imkansız olduğunu bilir. Buradaki anlatılan, üzerine ekleme yaparak biraz da açmış oldu. Burada inanılmaz bir bizim görüşümüz diye. Temeline anlatılan yerlerin İnsanın yeteneklerine rağmen, diğer varlıkların varlıklarına rağmen yeteneklerine rağmen kendisinin değerlendirmekten aynı olduğu, ihtiyaçlarını gideremediği, diğer canlıların da aynı şekilde ihtiyaç ve ayrıca kişisinde oldukları. Dolayısıyla insanın evreni oluşturan her bir kendi kendini, ihtiyacını gideremeyecek olduğu için bunların dışında, bunlara benzemeyen güce, üstün bir güç olması gerektiği, o gücün zayıf değil güçlü, güçsüz değil bilgiyle, ve tam mutlak sahibi etek olması gerektiğini anlar dedi. İnsan Allah'ın bütün yönlerden kendisinden farklı olduğunu, bu yönlerin onun için değil, kendisi için söz olduğunu bilmesi gerekir. Bu da Allah'a layık olduğu veçkide yapılamadır. Allah'ın bütün yönlerden kendisinden farklı olduğu, buraya muhalefetini yazabiliriz. Evet. Bu açıklamalar ışığında cehid Safa'nın şu sözünün yanlış olduğu ortaya çıkar. Allah önce alim ve kadir değil iken sonradan böyle olmuştur. Şimdi yukarıda Cehid-i bir dönüşünü anlattı. İnsan e, hadis, kendi hadisliğinden dolayı Allah'ın katim olduğunu anlattı. Bir eleştiri getirmedi. Benzer açıklamalar yaptı. Ama burada başka bir görüşme, hatta bu sonra eleştiriyor. Cehni-i Allah önce âl kadir değilken sonradan böyle olmuştur. İşte bu görüşü eleştiriyor. Yine şöyle söylediğim de sözü geçersiz olur. Allah faiz ve tekelleri değilirken sonradan böyle olmuştur. Yani Allah'ın ilgi sıfatlar hadistir diyenlere katılıyor. Bu iki sözün yanlış olmasının sebebi yani... Allah halim-i tekelim böyle oldu. Veya Allah faiz-i değil diyenlerin yanlış olmasının sebebi Allah'ta yönlerin ve hallerin değişmesini mümkün görmesidir. Yani yönlerin ve hallerin değişmesini mümkün görmesidir. Ne kastediyor yön ve hallerken? Halim-i tekelim değil iken oldu demek. Hallerle değişiklik oldu demek. O faiz pekelim değilken değil iken oldu fiil-i sıfatlar hadis de demek, Allah da yön ve hal açısından değişme kastedilmesi. Bu ikisi bu açıdan yanlıştır. Oysa bu yönler ve haller kulun kendisi yarattık ve hadis olarak bilmesinin sebebidir. Bu yönler, yani ülküsüzken bilgiye, bilirken zahil olmak, yapmazken yapar olmak, fiilinde veya halinde değişiklik, bunlar insanın kendisinin yaratılmış olduğunun de kendisinin harbisi olduğunu bilmesini sebeplerim. Allah için bunlar kullanamaz İnsan, fikrettiğim şeylerle yani çeşitli hallerin ihtiyacı olarak kabul etmesi, ilim, kudret, hayat, ışıklığı ve görme gibi seçme gücü olmayan ve halleri bilmeyen tabiatlar ve yine yiyecekler sebebiyle değil, ilgili bir faiz sebebiyle var olduğunu ortaya koyan yüce sıfatlara sahip olması sebebiyle Allah'ı bilir. İnsan niye Allah'a biliyor? Çünkü insanda ilim, kudret, hayat, görme kabiliyetleri var. Seçme kabiliyet var. Diğer kaviattaki hayvanlar, gibi değil, değil. Bunlardan yol çıkarak ilgili bir fail sebebiyle var olduğunu, ortaya koyan yüce sıfatlara sahip bir Allah'ın var olduğunu bilir. Yine insanın hem iyilik hem kötülük yapabilmesi ve çeşitli hallere sahip olabilmesi iyilik yapabilmesi, kötülük yapabilmesi ve çeşitli hallere alim-cahil, iyi-kötü gibi çeşitli hallere sahip olabilmesi, kendisini yöneten varlığın ihtimal yere çeşitli hallerle nitelenemeyeceğinin bir akis, her şeyin onun takdirine göre meydana geldiğinin delildir. Bir grup da şöyle demiştir: Kim gizli nefsini bilirse Rabbini bilir. Buradaki gizli nefs, nefsin gizli olmasına var Kim gizli nefsini bilirse Rabbini bilir. Gizli nefsi ise işlerin iyi ve düzgün olması, yücelikleri taşıması, yaratıkların e, teklifine sahip çıkması, sebepler üzerinde düşünmek yoluyla gizli şeyleri kavraması için bir kılınmış şeydir. Nefs dediği bu. Bu grubun dediği güzeldir. Ama anlattığım şeyler... Yaratıcı tanımak için yeterli gelebilir. ve insanda gizlenmiş şeyi bilmeye gerek bırakmaz. Şimdi e, buradaki eleştirdikleri neresi? Cümleyi birer alalım. Kim nefsini bilirse Rabbini bilir. Gizli nefsi ise işlerin iyi ve uygun olması, yücelikleri taşıması, yaratıkların tepkilerine sahip çıkması, sebepler üzerinde düşünmek yoluyla ilgili şeyler araştırması için var kalırmış şeydir. Diye Gizliyi araştırmak, gizli şeyi araştırmak, buraya yapıyor bu görüş. Gizliyi araştırmak, gizli şeyin peşine düşmek, gizliyi keşfetmek. Bu grubun dediği güzeldir. Yani Netece de Allah'a tanmak için söyledikleri şey güzeldir ama anlattığım şeyler bir tanımak için yeterli gelebilir ve insan da gizlenmiş şeyi bilmeye gerek bırakmaz. Bunlar gizli şeyi araştırmak, gizliyi peşine diye söyledikleri için bu gizlinin peşine düşmeyi doğru buyuruyor. Maturidi çünkü diyor, yaratıcıyı tanımak için yukarıda saydığımız evrendeki, insanlardaki, gözüyle gördüğü, şahit olduğu şeyleri bilmesi yeterlidir. Gizli şeyin e, peşine düşmesine gerek yoktur. Bu varlık gizli hallere sahip olması, gizli şeylerin bilgisine ulaşması, sebeplerle ortaya çıkması ve gizli, kalmış tarafa sebeplerle bilinmesi sebebiyle ilkin nevsi olarak isimlendirilmiş ve sonra ortaya çıkmıştır. Başlık neydi? Tevhide dair bir mesele, kendini bilmek, Rabbini bilmek. Akıl sahipleri, kendini bilen Rabbini bilir sözünde ittifak etmiş ama hangi açıdan kendini bildiği zaman Rabbini bilmiş olup konusunda itiraf etmişler. Burada İmam-ı Mâb-ı yaptığı şey insanın kendindeki, evlerindeki ahlisliği, zayıflığı, acizliği görerek Rabbini tanınacağı yerinde gizli şeylerin peşine düşülmesine burada eriştiri bulunur. Mesela Allah'a şey denilebilir ama bizim denilemez. Şey, sadece varlığı, ispat ve kabul anlamına gelir. Şey, mutlak anlamda var, var olan anlamına gelir. Başka bir anlamı vermez. Çünkü şey değildir sözü. Şey değildir sözü. değildir yok demektir. Dolayısıyla insan yüce Allah'ın şey yani varlık olduğunu, var olduğunu ve onun kendisinden, kendisinin şey olduğunu nefletmediğini bilir. Allah var. Allah var değilim demiyor. Allah var. İnsan nefsinin hallerinin genelini nefheder. Ama nefsini onun şeyliğini yani varlığını etmek sizin bilir. Yani insan kendi nefsinin iyiliğini, güzelliğini bilmiş olmasına, farklı hallerini yoktur diyebilir, inkâr edebilir. Ama yani nefsini yani kendisinin var olduğunu, insan olarak kendisinin var olduğunu nefhetmek sizin bilir. Bu yüzden Rabbini bilmesi Kendisinin şey olduğunu bilmesi yönünden değildir. Rabbini bilmesi, kendisinin şey olduğunu bilmesi <gülüyor> yönünden değildir. Sebep ki, insanın kendi şeyleri bilmesi, kendi var, varlığına bilmesi, Rabbinin şey olduğunu bilmesine engel olmaz. Çünkü hiçbir şey, yani hiçbir varlığın sat varlığı, onu Rabb'e ulaştırmamıştır. Kuvvet ancak Allah'tan gelir. Şey mutlak anlamda var anlamına gelir. Şey değil demek de yok anlamına geleceği için. Allah için şey demek varlık var olmasını kasteder. Başka bir anlama gelmez. Cisme gelince o sınırlı olanın adıdır. Cisim nedir? Sınırlı olanın adıdır. Belli bir emeği, boyu, yüksekliği, düzcesi. Belli bir sınırlı olanın adıdır. Oysa şey varlığa ispatı vardır. Varlık anlamındadır. Başka bir anlama gelmez. Alemin mevcut haliyle varlığı Allah'ın varlığını ispat eden deliller içerir. Alemin mevcut haliyle varlığı Allah'ın varlığını ispat eden derinler içerir. Bu yüzden Allaha şey denir. Allah var anlamında Allah'a şey denir. Cisim şey olması yönelmem değil, sınırlı olması yönünden sonlu olduğunda Cisim yüce Allah'tan sınırı nefk eden derinler içerir. Yani şey dediğimiz anda mutlaka bağlı anlamına geliyor. Cisim dediğimiz anda var anlamı da var. Eme boyut üstesindeki sınırlıkları da anlaşılır. Cisimi o açıdan bu hakkında kullanabiliyoruz. Sınırıyla Allah'ın birliği ve Rabb'i kastedilirse yani Allah'ın bir sınırı var. Bu da Allah'a birliği Rabbidir diye düşünürse Allah öyledir. Yani Allah biridir, Rabbdir. Yani o hakikaten biridir, Rabbdir. Ancak sınır tabiri geçersizdir. Kullanılamaz. Allah gibi sınır tabiri kullanılamaz. Çünkü bu terim genelde bir şeyin genişlik, uzunluk, yükseklik, en boy gibi e, belli yönlerden sonunun olduğunu delalet eder. Allah da bundan çok üzülür. En boy, yükseklik, herhangi bir yaşta sınırlılık ifade eden Allah bakımından yücüdür. Bu yani sonluluk şahitli cismin anlamıdır. Yani şu yaşadığımız dünyada cismin denildiği zaman otomatik olarak sonlu olması, belli sınırlı olması anlamına gelir. Ayrıca cisim her birde de daha uzun, daha geniş, daha kısa olabilir. Yönleri de zorunlu kılar. Cismin dediğimiz anda, mutlaka uzun, kısa, geniş, dar gibi yönleri de atla getirir. Bu yüzden Allah'a isim denilmesi yanlıştır. Yukarıda geçmişti. Muharbetin bir diye söylemiştik. Yaratıklara karşıyan her şeyin net görülmesi. İsim de olarak ifade ediyor ve yön ifade ediyor. Bunlar Allah'a çok inanamayacağı için. Bu yüzden Allah'a isim denilmesi yanlıştır. Sonra hüviyet Hüviyet kelimesi, şahit de varlıktan kira edir. Bir şey hüviyetinden bahsettiğimiz anda o varlıktan bahsetmek anlamına gelir şahit alemde. Ve anlamı bir şeyden yokluğun nefledilmesidir. Yani hüviyet sahibi gelildiği anda varlık sahibi anlaşılır. Allah ezelden beri değişmeden, yok olmadan, bir halden bir hale geçmeden, hareket etmeden, durmadan var olmuştur ve var olmaya devam edecektir. Bu da vurgu yaptığı şey. Değişme, yaratılmışlar hat özellik. Allah güzelden böyle değişmeden, yok olmadan, bir halden bir hale geçmeden, hareket etmeden ve durmadan var olmuştur. Çünkü değişme, yok olma, bir halden bir hale geçme, hareket etme, durma, var olma, bunlar yaratılmış özellikler. Bütün bunlar, hallerin değişmesinin müddeliğidir. Değişme, yok olma, hareket etmeye, durma, bütün bunlar hallerin değişmesinin niteliğidir. Hallere değişen kimse o hallerden ayrılamaz. Bir zahatta hal değişiyorsa bu değişimden ayrılamaz, ayrı kalamaz. Hallerdeki hadisler ayrılamayanın ise hadislerle yetedilmesi zorunlu olur. Birleşme, ayrılma, hareket etme gibi halleri bulunanlar, bunlar ayrılamazlar. Bunlar hadisli, hadislik alametleri, bu da Allah'ın birliği ve ardından kalbimliğini geçersiz kılar. Yani bunlar Allah için kullanıldığı anda, Allah'ın birliği, kalbimliğini geçersiz olacağından Allah için Allah'ın birliği ve ardından kalbimliğini geçersiz kılar, ardından da onun yönetimi bir başkasının eline geçer. Çünkü bu hallerden biri, onun zatı sebebiyle olsaydı, Rahat, var olmaya devam ettiği müddetçe halinin değişmesi mümkün olmazdı. Böylece alemin hallerinin değişmesi ve bir halde bir başka hale geçmesi sebebiyle alemden başkasının yani Allah'ın varlığı sabit olur. Yani alem dediğimiz, evren dediğimiz evrenle küçülmemeliyle tüm varlıklar da değişme, yok olma, hal eşitliği hareket etmeye durma gibi hudüs, hadislik var olduğu için alemin tamamı bu şekilde Buduzluklar nitelendirilir. Alem Allah bundan yücedir. Alemin hallerinin değişmesi, bir herden başka bir hale geçmesi sebebiyle Allah'ın bu alemden başka sıfatlara sahip şekilde var olmasına sabit kılar. Allah mekanlar değildir. Bütün bu anlatılanlar Allah'ın mekanlar nitelendirilmekte yüce olduğunu belirilir. Yukarıdaki anlatılarından neydi? E, hadislik Alametleri, yani değişme, hareket, em, mekan gibi şeyler hepsi e, sonradan yaratılmışlara ait, varlıklara ait niteliklerdir. E, bütün bu anlatılanlar Allah'ın mekanla nitelenmekte gücü olduğunun dönemidir. Yukarıdakiler anlaşıldıysa Allah'a bir mekan müstefet edilmeyeceği de anlaşılmış olur. Çünkü mekan yok iken Allah vardı. Niye Allah'ın mekan? veya mekanla bağlantılı şey kullanılamaz. Çünkü mekan dediğimiz şey yok iken Allah vardı. Allah'a arşa istiva nisbet edilmesi, Allah'ın arşa istiva etmesi, bunu söylemesi, Allah'ın mekânı olduğunu ispatlamaz. Yani arşa istiva ifadesinin Kur'an'a geçmiş olması, Allah'ın mekânı olduğunu ispatlamaz. Şu ayetlerde onun mekânı olduğunu ispatlamaz. Biz ona şahkılarından da yakınırız. Üç kişi dinlice konuşmaz ki gördüğünüz üzere o olmasın. Ve biz ise ona sizden daha yakınız. Yani bunlar da Allah'ın bir mekânı olduğu anlamına gelmez. Çünkü Allah'ın mekanı olduğunu söylemek yücehletme ve unulamak değildir. Bilekisiz mekanlar Allah ile şeref kazanır ve değerleri Allah'ın bir mekanı diğer bir mekana üstün tutması ile farklılaşır. Evet. Allah'ın mekanı olduğunu söylemek, yücretme veya kurulama, Allah'ın üstün gönderme anlamı taşımaz. Lekiz mekanlar Allah ile kanılarak şeref kazanır, değer kazanır. E, bu da onun bir mekanı hayırlı yaratıklarla has kılması veya onun kendisinin ibadet ve tarzı yeri kılması yoluyla olur. Yeryüzündeki krallardan veya iyi insanlardan birinin mekanlar yüceldiği vaki değildir. Dolayısıyla bir mekanın mertebe ve değerinin ancak kendisiyle yükselediği mutlak kudret sahibi kralın mekanla mertebesinin yükselmesi söz değildir. Hakikat bu üzere olduğuna göre Allah'a mekan Nispet etmenin Allah'ı yüceltme anlamı taşıdığı düşüncesi geçerliliğini yutulmuştur. Burayı tekrar alıyorum. Mekan kişiyi yüceltmez. Allah için de kullanılamaz demişti. Hakikat böyle olduğu için Allah'a mekan nispet etmenin Allah'a yüceltme anlamı taşıdığı düşüncesi hatalıdır. Dahası Allah'a mekan nispet etmek muhtaçlık bildirir. Allah ise muhtaçlıktan yücedir Bu yüzden de Rahman aşa istira etmiştir. Ayetine dayanarak Allah'ın mekanda olduğunu söylemek gerekmez. Zira arşa istiva kabiriyle ulumluk ve yücelik ifade edilir. Ve Allah'ın bunları yaratıklarıyla elde ettiği düşünmemez. Yani Rahman arşa istiva etmiştir anlamıyla. Yücelik kastedilir. Ama Allah'ın mekanla anılması yücelik ifadesi içermez. Şu halde Allah'ın aşağı istiva etmesi zatı sebebiyle hak ettiği bulunup ve yücelik yönünden sabit olur. Allah'ın kendisi zaten zatı yücelik, yücelik, yücelik. Aşağı ile yücelik anlamı verilemez. O ile üzere ile üzere olduğu hale yani zatı özellikleri üzere, yaratıkları yaratmadan önce de sahiptir. Ve Allah zatı ile yücedir. Zatı ile yüce sıfatlara varlıklar var etmeden önce de sahiptir karşı yaratmadan önce de sahiptir onun yaratıklarla nitelenmesi yani aşk gibi varlığa istiva etmekle yücelik kazandığının düşünülmesi caiz değildir kuvvet ancak adaklanır burada netleşiyor yani Allah aşağı istiva etmişti Mekana istiva ettiği şekilde anlaşılmaması gerekir o zaman nasıl anlaşılır? Ya bu ikinci mesele nasıl anlaşılacağı ama birinci ilk olarak ee, Allah'ın bir mekana karar kırması şeklinde anlamı o gelir. Ayrıca bu inanç, yani Allah'ın arşa istifa varlamında mekan sahibi olduğu inancı, kendisine şahit ve mekan neslet edilen kimsenin mekan neslet edilmeden önceki haline dair önceden sahip olunan bir bilgiye dayanır. Sonra Yüce Allah mekan yok iken vardı. Ve insanların inence bu şekildedir. Yüce Allah mekan yokken vardı. Ve insanların inence de bu şekildedir. Dolayısıyla Allah'ın mekanla olan ilişkisine dair anlayışın Mekanı yaratmadan, arşa istiva etmeden önce olduğundan farklı olması caiz değildir. Ve Allah'ın yaratıkları ile olan ilişkisine dair anlayış, yaratıklardan önceki haline yönelir. Yani Allah arşa istiva etmeden önce ve mekanı yaratmadan önce mekanda olmadığı gibi, arşa istiva etmektedir mekan yarattıktan sonra da mekanda değildir. Şahide, doğrudur alemde bazı şeylerin özür olarak Allah'ın hisset edilmesi, o şeylerin, kendilerinde güzel şeyler ve diğer değerler var, kırmak suretiyle yüceltmeyi amaçlar. Buraya hani geçmişti akıllarsanız. Şahitte bazı şeylerin özel olarak Allah'a nispet edilmesi, mesela Kabe, Beytullah diye Allah'ın evliliği nispet edilmesi, o şeyin yüceltilmesini amaçlar. Özel bir şey Allah'a nispet ediliyorsa, Kabe gibi Beytullah dediğimiz anda, o özel şeyin kıymetinin yüceliği katlanılır. Yani Allah'ın Kabe'si yüce anlamına gelir. Eğer e, özel değil ve genel şey Allah'a nispet edilirse o zaman Allah'ın yüceliği kastedilir. Örneğin Rabbül Alemin derken, alemlerin yaptı derken genel şey Allah'a nispet ediliyor. Peki o zaman Allah'ın yüceltilmesi kastedilir. Ama özel bir şey nispet edildiğimde Kabe'yi de o zaman o özel şeyin yüceltilmesi kastedilir. Buna göre Allah'ın bütün mekanlarla nitelendiği görüşü ve her yerde olduğu düşüncesi de yanlıştır. Allah bütün mekanlardadır ve Allah her yerdedir. Düşüncesi de yanlıştır. Çünkü Allah'a özel bir mekan nispet etmek ile bütün mekanları nispet etmek arasında fark yoktur. Yukarıda anlattığı kısım Allah'ın Allah aşağı ihtiva etmesi, Allah'ın haçla mekan kılması gibi bir yere istivası mekan tutmada nasıl doğru değilse Allah tüm mekanlardadır, Allah her yerdedir gibi yani Allah'ın tüm mekanlarda olduğu düşüncesi de Aynedir. Allah'ın mekânı sade etme açısından araların oktav yoktur. azaldığı uygulamasından uyarı geldi. Buna göre Allah'ın bütün mekanlarla nitelendiği görüşü ve her yerde olduğu düşüncesi de yanlıştır. Çünkü Allah'a özel bir mekan nispet etmek ile bütün mekanlar nispet etmek arasında o ruhiyete karşı olma anlamında fark yoktur. Hatta Allah'a tek bir mekan nispet etmek Allah'ın yücezini daha iyi ifade eder. Çünkü bu yaklaşımda o şey özel olarak zikredilir. Bu zikretme ise değer verme ve onaylandırma söz konusudur. Bu son tahlilde o şeyin yüceliğinin vurgulanması demektir. Buna karşılık Allah'a nispet edilen şeyin mutlak ve çoğun sonunda kullanılması halinde vurgul Allah'ın sıfatlardır Örneğin her şeyin Rabbi, her şeyin ilahı ifadesi, Rabb'i yüceltmeyi ve onurlamayı amaçlar. Buna karşılık Muhammed'in Rabbi, İbrahim'in Tanrısı, işte Beytullah gibi ifade eder, o ikisini veya yani o Beytullah'a katarsak şunu yani Muhammed'i, İbrahim'i, Beytullah'ı şeref yüceltmeyi amaçlar. Benzer şekilde Allah'ın arşla ilişkilendirilmesi, arş yüceltilmesinin ve onurlandırılmasını gerektirir. Yani arş, Allah arşa istiva ettilerken arş kullanılması, arşın inceltilmesi, umurlandırılması anlamına gelir. Buna karşılık Allah'ın bütün mekanlarla ilişkilendirilmesi, Allah'ın bütün mekanlarla nitelendirilmesini zorunlu kılar ki bu da çiftlidir. Yine Allah ezelde mekânla nitelenmiyordu. Ezelde hiçbir şey yoktu. Mekan da yoktu. Hiçbir şey Allah'a mesafe ve alan yoluyla yakın olmakla nitelendirilmemesi. Sonuç itibariyle hiçbir şey Aşk olsun, başka bir şey olsun, Allah'a mesafe ve alan itibariyle yakınlık anlamında kullanılamaz. O da hiçbir şeye bu gönden yakın olmakla nitelendirilemez Yani fiziksel yakınlık anlamında Allah için kullanılamaz. Çünkü bu sınırlarla ve mekânlarla takdir etmenin yoludur. Oysa Allah mekân yok iken vardı. Ve şimdi de öyledir. Zaman ve mekânlar gelir Buradan çiçebiliriz, sonuç kısımda da. Allah neken yokken vardı ve şimdi oldudur. Zaman ve mekandan ilgilenir. Çünkü Allah, çünkü eşyaların sınırları ve sonları zaman ve mekana ait Zaman olması, sinirlilik ifade eder. Mekan olması, sınırlılık ifade eder. Allah ise bunlardan yücedir. 26. Allah'a mahiyet, keyfiyet ve yakınlık misledebilmesi. Yani Üstteki paralarında mekan misledebilmesidir. Mekan, hadislik ve sinirlilik ifade ettiği için misledebilemez değil. Burada mahiyet, keyfiyet, yakınlık Allah için kullanılabilir Burada farklı görüşler sayılıyor. Burada kenara artı eksi koydum. İşte hangisine olumlu hangisi enişte anlamında sıralıyor Bir şeyi ilişkin O nedir? sorusuyla onun ismi kastetilir. Mesela atlaşım size bir nesne kaldırdı. O nedir diye bu nedir dedi. Onun Adının ne olduğunu sor, sorduğu anlaşılır. Nitekim Firavun, alemlerin Rabbi nedir diye sorduğunda Musa göklerine gelin Rabbi demiştir. Yani adına söylemiştir. benzer şekilde Allah Musa'ya, Susa elinde nedir ey Musa demiş. sağ elindeki nedir ey Musa demiş. Musa da cevap ver, o benim beynimdir demiştir. Birinci sorun, yani Firavun'un sorusunun cevabı şöyle sorulmasındır. Yaratan, var kılan her şeyi bilen var. ki mahüve dediğimiz anda o nedir? Bir ismi soruluyor olabilir. Ayette de örnekleri var. İki bazen mahüve, o nedir sorusunun anlamı, onun niteliğidir. Dolayısıyla cevap Allah kişilerini görendir. Yani, o nedir diye sorulduğu zaman onun sıfatı niteliği soruluyor olabilir. Bu anlamda Allah için Allah kişendir, görevdir, yani kâdiydir diye sıfatları sayılabilir. Bazen de onu bir sorunun anlamı yaratıklar içinde mahiyeti bilinen şeylerden hangisidir? Yani hangi tür varlıktır? O nedir diye soracak. Varlıklar içindeki mahiyet içindeki hangi tür varlıktır diye soruyu olabilir. Dolayısıyla Allah ile ilgili olarak bu soru sorulamaz. Çünkü Allah miselden yüceldir, yani diğer varlıklar gibi bir varlık değildir. Eğer soran kişi yani, varlık bir nedir diye soruyorsa o anlamda da cevap vermek gerekir. Allah e, misalini incelir. Bazen o nedir sorusunun anlamı ne yaptı olur. Dolayısıyla cevabı Allah yarattıklarını yarattı, Allah evreni yarattı, her şeyi yerli yöne koydu, bu da onun fikreti durdur. yaptığı fiillerle cevap verilir. Bazen o nedir sorusunun anlamı bu kimden var olmuştur, ebeveyni kimdir anlamında sorulur. Dolayısıyla bu sorunun cevabı, bir şeyden var olmaktan yücedir. Bilakis o inşağı yaratardır anlamındadır. Yani o nedir? Eğer bunun ebeveyni kimdir diye soruluyorsa o zaman İlker gibi doğmamıştır, doğrulmamıştır diyor. Doğrulmamıştır diyor. Bu bize şunu gösteriyor. Karşı tarafın kastını anlamak önemli. Yani bir soru sorduğu zaman veya bir şey söylediği zaman ne kastetliğini tahmin etmek anlamaya çalışmak önemli. Aynı kelimeyle birden fazla şey kastetliği olabilir. Allah'ın keyfiyetine ilişkin soru iki anlamda gelebilir. Keyfiyet kelimesi Allah'ın şey kullanılıyorsa iki anlamda kullanılıyor olabilir. Allah'ın misalini sormak böylece onu şeylerden birini rengi yapmak kastetilir. Allah'ın rengi misali, örmeği nedir anlamında kullanılıyor olabilir. Ne var ki Allah değildir, benzerlerden yücedir. Misali, örmeği, rengi anlamını kastediliyorsa Allah bundan yücedir, Allah benzerlerden yücedir. Keyfiyetine ilişkin soru, Allah'ın sıfatı nasıldır anlamında kullanılıyorsa bunun cevabı da birincisi gibi onun sıfatının nasıl yoktur. Çünkü bu da misali sormaktır. Hmm. Allah'ın sıfatı nasıldır diye kastedirken, hangi varlığın sıfatına benziyor gibi kastediliyorsa e, bu da misali sormaktır. Oysa Allah, rahat ve sıfatından benzerlikte yüce olur. Ancak bu soruyla o nitelenir mi? Yani Allah'ın sıfatı var mı kastedilirse bak şu olur, evet nitelenir. Ama kendini yüceldiği rahmet, ilim, kudret gibi sıfatlarla niteler. Demek ki soruya hemen cevap vermekten ziyade o soruyla ne kastediliyor? Kaç ihtimal var? Onları düşünüp hangisi uygun, hangisi değil? Bunlar hesaba katarak söylemek, cevap vermek daha iyi. Allah'ın keyfiyeti nedir diye sorulduğunda düşmanı Allah'ın dengi, benzeri nedir anlamında soruluyorsa, var Allah'ın anlamı dengi benzeri yoktur. Yani Allah'ın keyfiyeti nedir? Derken Allah'ın sıfatının benzeri varmadığını kastediyorsa, Allah'ın sıfatında benzeri yoktur. Ama Allah'ın keyfiyeti nedir derken Allah'ın sıfatı var mı anlamında kullanmıyorsa, evet Allah'ın kendini nitelediği sıfatlarla rahmetle, ilimle, hayatla, tübrekle Allah'a nitelendiririz. Bir şöyle diyebilir, o nerededir? Bu mekana dair bir şey olur. Biz de onun mekandan nöze olduğunu açıklamıştık. Allah Teala bulunduğu bu mesafe yönünde varlıklara bitişik olmak, onlardan ayrı olmak, onlara girmek ve onlardan çıkmak için bir kelebi dediğimiz şey bir yere temas eder. Bir yerin üstünde olur, bir yerin altında olur, bir yerin yanında, çevresinde olur. Dolayısıyla mekanla iç bir kavramlar Allah için kullanılamaz. Çünkü hiç kimseyle hiçbir şey yokken Allah vardır. Hiç kimse ve hiçbir şey yokken Allah vardı. Dolayısıyla açıklandığı üzere Allah'ın bulunduğu halden bir başka hale geçmesi imkansızdır. Ancak bu çıkışın, yarattıkların ispatının ve benzerliğinin dışında olmak şeklinde anlaşılması raizdir. Allah'la ilgili kullanılan mekanla ilgili ifadelerin hepsini bu mekandan yücelik anlamını koruyarak anlamak gerekir. Allah yardım etme yolunda onurlandırma, ödev kırma yolunda, rahmet ve ihsan diyetinde, başarıya ulaştırma ve yol gösterme anlamında yakın olmakta nifedilir. Evet, Allah yakındır. yakındır. Yardım etmeye onurlandırma, özel kılma, rahmet etme, iksan etme, başarıya ulaştırma, yol gösterme gibi sıfatlar açısından Allah'ın yakın olmakla anarız. Çünkü bütün bu vasıflar zahir-i birçiliktir. Dolayısıyla şöyle söylenmiş, Allah dostlarına ezelden beri verhametlidir. Ve onlar onun dostları oldukları sürece onları sever, özel şekilde düşünmelerini uzatır. Şu görüş yanlıştır. Ama yönlere gelince, onlar bu sıfatların hakik hakikati Onu, onun dışındakiler gerçek sayar. Değilse o zarfı nitelenmez Bu görüş yanlıştır. Hangi görüş yanlış? Yönlere gelince, onlar bu sıfatların hakikati Ve onu, onun dışındakiler gerçek sayar. Değilse o zarfıyla nitelenmez Sıfatları yönlerle, bağlantılı anlamak hata mıdır? Çünkü bu görüş Allah'ın başkaları aracılığıyla övgü, yücelik ve unluk kazanmasını, dolayısıyla yaratıklara sebebiyle eğilmesini ve fayda temin etmesini gerektirir. Yani Allah'a halik ismini vermek, varlıklar yarattığı için bu ismi algı anlamında düşünmek, Allah varlıklara ihsan ettiği için ismi ismi algı diye düşünmek hata var. O zaman e, halik demek için varlıklara Rahimlere geçen muhtaç insanlara geç, duyuyor, anlamış, duyuyor. Oysa Allah zatıyla zengindir, bir başkası sayesinde üyüldü ve sağlık kazanmaktan yücedir. Bu yüzden Yüce Allah onurla müfelenmez. Allah zatıyla alim, zatıyla kadir, zatıyla rahimdir. Bu sıfatları üstünden kazanmak için başkasının ilah gerektirilmez. Allah'ın cildiğiyle müfelendiğini söylemeye gelince, Allah'ın füylü, mef'ul ile özdeş olmaz. Tek bir mütevermesi meselesiyle. Allah'ın füylü, mef'ul ile özdeş olmaz. Allah'ın e, ispatı var, bir de yarattığı mahluklar var. Tek bir ispatıyla yarattığı mahluklar aynı değil. Çünkü bu şahit gözlenmez. Yani, bunu insanlar arasında da göremeyiz. Mesela bir gün, e, ev yaptı. Ellet şey mahcubiyeti var, marangoz mahcubiyeti var. Bir de yaptığım masa var. Marangoz mahcubiyeti eşit bir masa değil. Yani marangoz mahcubiyeti ile kapı yapar, pencere yapar. Yani marangoz mahcubiyeti eşit bir masa sandalyeyle de mümkün değişerdi. Allah için defi ne fel olur denilemez. Çünkü şahidlerinde de onu gözlemleyemez. Çünkü Allah ünlüyle yüklenir ama başkası, ikindeki nef'ulü ünlü yüklenemez. Çünkü açıkladığım ile başkasıyla yüklenmek, ona ihtiyaç bilmeli zorluklar. Eğer Allah evren yarattığı için Halik İsmi'yi aldı dersek o zaman Halik İsmi'yi almaktayım, evrenin ihtiyaçlı bir anlamı çıkar. Başkasıyla nitelemek, ona ihtiyaç duymaya zor anlatırlar. Çünkü fiiliyle ezelde nitelemek, çünkü Allah'ın değişimi olarak olma ile nitelemek ise imtahsızdır. Allah'ın zaafiyle kalıp, zaafiyle kadir. E, çünkü başkasında hali olan şeyle nitelemek caiz olsaydı, ya da her biriyle nitelemek ucağıza duydu. Bu da imtahsızdır, bunu hmm. daha hmm. önce açıklamıştık. Evet, bu daha önce sayfalarca göstermişte tuttuğu nitelemek olacaktır. Zararlı cevherlerin yaratılmasındaki hikmet. Allah'a ona rahmet eylese şöyle demiştir. Yılanların ve benzeri zararlı cevherlerin yaratılmasındaki hikmet teşvikli yönlerdedir. Yılan, vehirli çevetler var, fuhirli mantarlar var, yiyecekler var. Bunların zararlı şeylerin yaratılmasındaki hikmet nedir? Yılanların ve benzeri zararlı cevherlerin isimlerin yaratılmasında hikmetler çeşitli yöndenlerdir. Ancak insan aklı, hübubiyetin hikmetinin özünü anlamayabilir. Evet, yararla yani veya zehirli varlıkların yaratılması hikmet var ama insan aklı bunun tamamını, özünü anlamayabilir. Daha önce her şey için Allah'ın yarattığı yönde hikmetin gerekli olduğunu ifade etmiştik. Allah yarattıysa, Allah'ın yaratılan yönünde, onda bir hikmet vardır. Ancak bu hikmetin mahiyeti bilinmeyebilir. Zararlı şeylerin yaratılmasındaki hikmet yönleri şunlardır. Evet. Buradaki ilk Allah'ın yarattığı varlıklarda Allah'ın yaratma yönünden bir hikmet var. Ama bu hikmeti insan her zaman anlamayabilir. Bizim bilebildiğimiz hikmetler nelerdir? Dünya hayatında insanlara zararlı ve faydalı ile intihar ediyor. Böylece taat sebebiyle alacakları ödüllü, azlığına ve günah sebebiyle karşılaşıldıktan cezanın acısını bildirmelidir. Birincisi bu. Dünya hayatında insanlara zararlı ve faydalı ile intihar ediyor Allah, iyi hükücüsü olanlar. Böylece dikkat ederlerse hangi iyiliklerle karşılaşılacaklarına İnsan ederlerse hangi kötü acı şeylerle karşılayacaklarına gözlerinde görsünler, gülsünler diye. Bu gerekli çünkü insanların fiillerinin sonuçlarına amaçlama ve isteme kabiliyatları yaratmışlardır. yaratılmışlardır. İnsanlar sonuç elde etmek için buna göre harit ediyorlar. Fiillerinin sonuçlarına amaçlama, isteme kabiliyatlarına sahiptir. Bu yüzden Allah o sonuçlar için duyu bilgisinden bir misal kırmıştır. Böylece vaat edilen şeylerin beynirlerde tasarru edilmesini ve onunla bir kolaylaşmasını araştırmıştır. Evet ne diyoruz burada? Dünyada iyi ve zararlı şeyler var. İyi şeylerin olması, insanın iyi yolda giderse hangi iyilikleri karşılaşacağını görmesi. Zararlı şeyler olmasa insan kötü yolda giderse hangi kötü şeylerin karşılaşacağını özgürlüğünü yaparak bilmesi içindir. O, bu bir İki, imkan olmak, düşünme sebebiyle beden için kolaylaşan veya zorlaşan sıkıntıya katlanabilmektir. İkincisi, imtihan olmak, düşünme sebebiyle beden için kolaylaşan veya zorlaşan sıkıntıya katlanabilmektir. İnsanlar düşünme zahmetine girmek konusunda farklıdır. Yani düşünmek önemli ama insanlar işte düşünme zahmetine girmek konusunda farklı farklıdır. Çünkü düşünmek hemen fayda sağlamaz İnsana insanı azlardan ve ağırcılardan alıp bir, bir, düşünmek hemen fayda sağlamaz, uzun vadeli bir sabır gerektirir. İki, insana düşündüğü zaman ağzdan uzaklaştırır veya ağz uzaklaştırılır uzaklaştırır, sonucu gördüğü için. Böyle bir şeye tahammül etmek zordur, bunu herkes yapamaz. Düşünmedeki eksiklik, ayrılık ve bölünme, bölünme getirir. Düşünmedeki eksiklik derken, akıl yürütüleri sonuca gitmek için, akıl yürütmenin delaletin sonuna kadar girilmesi gerekir. akla sonuna kadar çalıştırılması gerekir. Bir yerde akıl yürütme, doğrulukluğu zaman, düşünme, durduğu zaman, farklı sonuca, hatalı sonuca gidilebilir. İşte insanlar arasındaki ayrılık bölünme, fikri, bölünme, ayrılık var. Aynı konuda akıl yürütmenin bazı insan ve grupların değerli sefer tarafından tam yakın olmasından kaynaklanır. Sonuçta akıl yürütmeyi tam yapmayan grupların kişide hatalık bir sonuç karar ortaya çıkar. Buna karşılık uyuşma ve anlaşma dostluk ve barış getirir. Bu yüzden Allah-u Teala insanlar için, onlar için yarattığı şeyler de içerikleri zararlı sebebiyle düşmanlara benzeyen, içerikleri faydalar sebebiyle dostlara benzeyen şeyler kılmış. Bununla da insanların düşman ve dostların davranış biçimlerine alışmalar konusunda uyarılmalar başlamıştır. Sikmeti burada soruyorlar. İnsanlar düşündükleri zaman dikkatli şekilde doğruya ulaşır, birlikte içinde olurlar. Düşünmedikleri zaman ayrılma fikreti sene düşerler. Evet, anlattığı zararlı şeyleri yöneterek em, zararlı ortaya çıktığı zaman hangi çoğuşlara sebep olur. Bunları insanların görmesini, bilmesini amaçlamıştır. Böylece insanlar kendi çevrelerinde yani fizyolojik ve psikolojik yapılarında onların benzerini yani iyi ve kötü gördüklerin de gördüklerinde ona karşı göstermeleri gereken uyanık olma, hazırlıklı olma ve yardım etme gibi tavırları gelecek Bu evet. yüzden çocuklara güçleri yetmeye başladığında alışmalar için ibadet ve güzel ahyat emredilir. Böylece yükümlülük çağınakları düşüreme, bunun onlar için kolay olması beklenir. Ayrıca yükledilen şeyle yaratılmasının da hakkına da geçerlidir. Burada Öcek olarak ne anlattı? Düşünme ve deniz faaliyet, sabır gerektirir. vereceğiz. Düşünme sebebiyle, Sonuç gördüğü için e, faydalı şeylerden uzaklaşma ya da uzaklaşma gerekliyiz. Kolay değildir. Herkes e, düşünme faaliyetini bulmaz. Eksik düşünülürse, de, farklı sonuçlara ulaşabilmek, karşılaşılan bilim materyalleri neticede insanlar, hepsi bunu için, insanların hepsinde neye tabi geçiyor. İnsanlar içinde akıllı tak kullananlar da olur, tak olur. İyi olur, kötü olur. E, aynı şekilde öğrenilerek yiyip bir şeyler lezzetli Diyelim bir şeyler yaradılara, iyilerin olabilecek, kötülerin olabileceği insanlara alıştırılmıştır. E, buna da çocuklar için de bir örnek oldu. Çocuklar da akıl kabiliyeti var ama akıl kabiliyetini tabii kullanamazlar. Yaşları gelini. Bundan dolayı aynı şeyde farklı düşünümler, farklı gelimler, farklı dilebilirler. Çocuklar da nasıl bir eğitim izleniyor? Ebeveynler bunu bilgisayar mı? Çocuklar aklını falan kullanamadığına, küçük yaşlar onlara ibadet güzel şeyleri seversinler diye onlara bunlar yaptırılır. Taki günlük çağına geldiği zaman, aklını tam kullanmak, kaybedet çağına geldiği zaman daha kolay şekilde bunları yapmışsınlar diye, alışsınlar diye. Aynısı yükledilen şeyleri yaratılması aklına da geçerlidir. Yani bizim dünyamız bir anlamda iyiliklere, köpülüklerine alıştırıyor ki, Karşılaştığım da zorlanalım diyelim. Yaratıkların, cevherlerin fayda ve zararlar yönünden farklı olmalarına rağmen Allah onları, kendilerini göre hükmettiği ve bilgili bir yöneticiye belir kılmış. Onları, delim ve şahit olma yönünden benzeri ve delik olmadan kendisinin birliğine belir kılmıştır. Evet. Bu varlıkların, cevherlerin fayda ve zarar açısından Farklı olabilir. Kimi zelildir, kimi bağdır. Ama netice de, e, onların hepsi de Allah'ın e, var olduğuna, Allah'ın bir anında delil teşkil etmektedir. Bu da, çelişmelerine rağmen zararlı ile faydalı ile, iyi ile kötü, kendisinin iyiliğini delalet etmede, ve sadece kendisini Rab olduğuna şahit etmekte bir araya getirme gibi şaşkınlık derece hikmetini ortaya koyar. Yani zararlı faydalar var evrende ama zararlı bir birlikte olduğu halde evrende bir düzen var, bir intizam var. Bu da Allah'ın Rab olduğuna, Allah'ın bir olduğuna, bizi şaşırtacak şekilde bunun hikmetine delin olur. Yine Allah kütlüğü onunla tiranlara ve krallara boyun eğdirmek için yaratmış. Onun sayesinde zayıflıklarını bilmelerini, mahiyetlerinin ve askerlerinin çokluğuna güvenip aldanmamaları, böylece elinde yüzü tutanın dilediğini, dilediğine, musabak edebildiğini görerek Allah'ın sınırlarını aşmamalarını amaçlamıştır. tiranlar, krallar, güçlü insanlar var. Ya bu insanlar ellerindeki güçle, maskotlarımla her türlü şey yapabilirler. Ama Allah bu yarattığı işte veya zararlı şeyler sebebiyle bu şekilde bu krallara da, da, zarar verilebiliyor, zarar verilebiliyor, verilebiliyorlar. Bunlar öylece eli gücü elinde tutanlara Allah onları musallaf ederek veya kısilek olarak ceza da verebiliyor böylece onlara Allah'ın sınırları aşanları görebilir. Kötülüğü yaratmasının bir diğer fikri ise Allah'ın zarar ve fayda cevherine dayanan yaratıklarını düşünen kimsenin onun kendisine ihtiyaçların gerekmeyeceği kadar zengin ve yüce olduğunu bilmesini sağlamaktır. Zile hürmetlikte kimsenin yani kendisine muhtaçlığın ilişemeyeceğiyle bundan etkilenecek kimsenin dini hep fayda sağlayacak ve zarar vermeyecek şekilde gerçekleşir. Bir diğer hükmet de Allah'ın kötülükte daire olmak üzere her şeyin gücünün yettiğinin bilmesini sağlamaktır. Evet, bu da o anlamda. Kader fark ederken işte, ayrı o demek de ayrı anlamına geliyor. Allah'ın iyilikleri, kötülükleri her şey gücünün mutluğu, her şeyin gücü altında olduğunu bilmektir. Öte yandan görülen, zararlı cevherler, insanların özünü ve iç yüzünü bilemeyecekleri faydalar içerebilir. Yani bu arada geçmiştik, bahsetmiştik. Zehirli yırandan, zehirli bitkiler var. Bunlar insanlara fayda verecek şekilde de kullanılabilir. Buna ateşin durumunu örnek verebiliriz. Ateş yakıcı olmakla beraber yiyecekleri yemeye engeçli hale getirilir. Yani şimdi ateş kötü bir şey mi? E, kötü olarak kullanabilir ama ateşle yiyecekleri, yemekleri pişirme, ilk de düşünülebilir. Su daha her canlının hem ayağının hem ölümünü sebebidir. Yani su, doğal canlılar e, suda hayat biliyor. balıklar hayat ortamı ve bazı su da suya düşüp vefat edebiliyor. Benzer şekilde acı ya da zehirli her cevherde çetin bir hastalığa şifa vardır ki böylece düşünmek kimse kötülük ve iyiliğin cehersel olarak var olduğu sütlerin yanlış ve olduğunu bilsin diye. Bu da önemli bir katı gibi. Acı veya zehirli her cevherde çetin bir hastalığa şifa vardır. Yani Matarlarla, titrivanlarla, diğer zehirlerine acı. İpki veya varlıkların her birinde Çetin bir, çok kötülü iyileştirilemeyen bir hastalığa Deva vardır. Niye? Kötülük ve iyiliğin cevhersel olarak var olduğu fikri Bu olduğunu göstermek için. Yani bir şey %100 kötüdür, bir şey %100 iyidir gibi Atolojik bakanlar var, iyi kötü ayrı diye. Oysa e, yılanındaki zehir, yüzde yüz diye bakarsın ama o yuvarlak edilir başka bir hastalığa devam olabiliyor bundan dolayı kötülük ve iyiliğin cennayist olarak var olduğu fikrinin yanlış ve temelisiz olduğunu gösterir her cevherin hem zarar hem fayda sağladığı ve bildirir demek ki yüzde yüzde kötü diye bir şey yok bunlar farklılaşabilir her hem kararlı fayda sağlayabiliriz. Dolayısıyla bu durum evliliğin en büyük deliğidir. Yani Allah'ın iyiliklerin ve bizim deliğini tuttuğumuz şeylerin üzerinde de kötü sahip olması, birine bilme etkili kütültürmesi, birine birine şıkart kılması, Allah'ın tehdit bir olduğunun da en büyük deliğini içerir. Kötülüğün varlığında iki örüm daha vardır. Kötülüğün varlığında iki ön daha vardır. Bir, zararlı ve faydalı olana tam bir hükmetme gücünü göstereyim ki insan faydalıyı unutun ve zararlı olarak oturur. Yani bir, kötülüğün var olmasına tilin zararlı ve faydalı hükmetme gücü, tam bir hükmetme gücü Allah da eylesin. Faydalı ve zararların ikisine birlikte hükmedemeyen kötüye şey ve iş tamam olmaz bira kendisinden korkulmaz ve sahip olduğu arzulanmaz ve ikisine birlikte sahip olan kimse ona galip verilir. Bir kişi sadece faydalı şeylerle olursa, zararlı konuşma bilgi sahip olmasa, zararlı tanımadığı için o zararlı gelir, o faydalı zarar verebilir. O yüzden ikisi hakkında da bilgi olmak gerekir. İkisiyle iş tamam Eğer bunlardan birisi eksikse, Diğeri ona garip gelir. İki, ibret tamamlanır. Yani kötü, yani zararlı dediğimiz şeyle de, ibret tamamlanır. Emir ve nehi yerine bulur Sadece iyilikleri anlatmakla yani sonuç elde edilmez. İşte kötülüğün de, zararlı durumda bilinmesi, gösterilmesi gerekir. İbret böyle tamamlanır. Emir ve nehi böyle yerine bulur Böylece düşünme ve akletme gücü faydalı ve zararlı idarende fiilini sergileyebilir düşünme gücü, akletme gücü faydalı üzerinde düşünür, zararlı üzerinde düşünür, ilişkisini düşünür. Böylece akletme gücü faaliyetini gerçekleştirir. Çünkü öğüt ve ibret faydalı ve zararlı ile gerçekleşir. Birine üret vermek, ibret aramasını sağlamak başlanıyorsa, faydalı ve zararlı ve iyi kötü bunların birlikte mukayesel olarak tırma gerekir. Bakalım, uzun değilse okuyabiliriz. 28. 1, 2, 3. Şu 3 sayfayı okuyup arkadaşlar. Hırkaların, alemin kökeni hakkındaki farklı görüşleri. Yüce ve övgüye layık olan Allah'ı överek söze başlarız. Yol göstererek bizi desteklediği için ona şükrederek ve onu üdüleyerek ona yöneliriz. Arzuladığımız şeye ulaşmada bize yardım ve destek olması için ona yöneliriz. Çünkü o her şeye şahittir. Ondan Muhammed'e e, seçkin kullarından biriyle yaptığı en üstün salat ile salat etmesini, onu arzusuna layık kılmasına ve bizi de ona katmasını isteriz. Çünkü o zengindir, şunlattır. Faki Ebu Mansur, Allah ona rahmet eylesin söylemiştir. Benim karanatım arkadaşlar şu paragraf, kitab-ı tehditin aslinden Yani bu e, istihsar eden kişinin duası bitmiyor yani, mu? Faki Ebu Mansur şöyle demiştir. Şimdi alemin onu bir başkasının çekip çevirdiğini belirttiği ve dedikleri ortaya çıktıktan sonra alemin hadis olduğunu, alemi bir başkasının yani Allah'ın e, yarattığı, yürüttüğü, ayakta tuttuğunun belirtilen derilleri ortaya çıktıktan sonra insanların alem konusunda itiraf etmelerinin sebepleri üzerinde delil nebesine düşündük. Buraya kadar ne anlattı? Allah'ın e, alemin hadisi olduğu, hadis olan alemin bir muhdisi olması gerektiği, bu muhdisin bir olması gerektiği, onun yücesi sıfatlara, isimlere sahip olması gerektiği bu anlattı. Bunları anlattıktan sonra insanların alem konusunda ihtilaf ettikleri sebepler üzerinde düşündüm, diyor. Buna maalesef. Alem nasıl ortaya çıktı? Buna dair farklı görüşler var. Bu alem nasıl ortaya çıktı, diyor. Bu farklı görüşler üzerinde derinlemesine düşündüm. Alemin hadisliği ve bir başkasının yönetimi altında olduğu açıktır alemin hadis olduğu ve bir başkasının yönetiminin altında olduğu açıkçası tartışma gerek yok. Çünkü alemin her cevheri ve her unsuru, kendi cevherleriyle, kendisinin yönetildiğine ve yaratıldığına, kendisinin hallerini bilen bir bilgiliye, kendisinin ihtiyaçlarına hükmeden bir zengine, çelişip dağılmamak için her şeyi yerli yerine koyan bir metriye muhtaç ve eli mahkum olduğuna şahitlik etmektedir. Alimdeki her bir cevherde her bir cisim, yani çiçek, kuş, insan, her bir unsur, bunlardan her biri, insandan, kuşta kalemdelerden, arıdan bunlardan her biri, incelendiğinde hayatlarını sürdürmek için, ihtiyaçlarını gidermek için, elementlere ayrılıp dağılmamak için hikmetli, kudretli bir ne muhtaçtır. Alem aynı zamanda pek çok yöneticiye bağlı olmadığına da şahitlik eder. Yani alem Allah'ın yüce bir varlığın olduğuna, alem kendisinin ona muhtaç olduğuna şahitlik eder. Alem aynı zamanda pek çok yöneticiye bağlı olmadığına yani tehhide o Allah'ın bir olduğuna da şahitlik eder. Zira bu takdirde, alemin yönetimi kurucunda yöneticiler arasında laf var. Hepsi kendi egemenliğini göstermek, iktidarının başkasına galip gelmesini, kendisiyle dalaş, dalaşanı dalışarak ezmek ister. Yani alemin birden fazla idarecisi olsa eğer, o zaman her idareci o ailemin kendisi ikna etmek için bunların arasında, bunların idarında çatışma ihtilaf var, dalaşırlar, çatışırlar. Bu da kaos ve yıkım götürür. Bundan çıkışın yolu, içlerinden birinin diğerlerinden daha güçlü olması ve hepsini kendisine boyun eğilmesi, böylece hepsinin ona boyun eğmesidir alemde kaos çıkmaması için gereken işlerinin birinin güçlü olması, hepsini kendine boyun eğdirmesi, diğerlerinin ona boyun eğmesidir. Şu anlamdaki alemin bütün cevherleri kendisi dışından birinin iradesine göre ortaya çıkar ve alem üzerinde onun hükmü geçer. Bu da alemin ayakta kalması, tamamlanması ve yurtluktan varlığa çıkması için gerekli olan Âlemin bilgili ve hikmetli yöneticisinin denilidir. Varlık bu şekilde ayakta ise, bir kaos yoksa, bir çatışma yoksa, tek bir idare edicinin, bilgili, hikmetli bir yöneticinin olduğu anlaşılır. Çünkü âlemin ilk var oluşunda eşyayı nasıl yaratacağını bilen birine duyduğu ihtiyaç, âlemin olduğu hal üzere devam etmesi ve ayakta kalmasında duyduğu ihtiyaçtan daha aşağı değildir. Bu önemli. Alem ilk var olduğunda nasıl bir var edeceği muhtaçsa buna birileri e, hareket etmeyen hareket etmeyeceği demiş. Birileri başka bir isim demiş. Çünkü her halde de alemin evrenin ilk ortaya çıktığında nasıl bir ilk var edene ihtiyaç varsa alemin şu anda Bulunduğu hali üzere ayakta kalması için de aynı şekilde bir idareciye ihtiyaç vardır. Bir ekiz, ikinci ihtiyaç daha açıktır. Yani şu an bizim gördüğümüz evrende evrenin ayakta, ayakta kalabilmesi için o idareciye muhtaç olması daha açıktır. Ve ondan başkasına olan ihtiyaç daha büyüktür. Çünkü alem kendini kendine yönetmekten daha acizdir. Yönetiminin kendi kendine olmasına imkansızlığının sebepleri daha büyüktür. Yani alem kendi kendini yönetmekten aciz avansu e, tabiat dediğimiz şey cansız, iradesiz, kudretsiz bunların bütün evreni oluşturuyor. Evrenin kendi kendine yönetmekten acizdir. Yönetiminin kendi kendine olmasına imkansızlığı ortadadır. Ayrıca her şeyde âletin yokluktan sonra var olduğunu derimleri açıktır. Her varlıkta, her cisimde, her canlıda yokluktan sonra var olduğu kudus özellikleri açıktır. Çünkü akıl ve görüş sahibi herkes kendisinin başlangıcını ya da küçüklükten itibaren geçirdiği halleri ve evreleri hatırlayabilir. Ata sahip her kimse kendisinin başlangıcını, çocukluğunu, gençliğini, o hayat evrelerini hatırlayabilir. Bu haller bütünle bir başlangıç belirlenmezse, kişinin varlığını ortak kabul Yani kişi eğer 1980'de doğmuş, 1970'de olmayı diye kendisine bir başlangıç belirliyor doğum tarihi olarak. Sonra da o çocukluktan itibaren geçirdiği evreleri biliyor. Buna başlangıç bir başlangıç belirlemesi gerekir. E, sonra kişinin yok olmaya varan dayanaksızlığı, zayıflığı, var. onun yokluktan sonra var olduğunu bilmeye mecbur eden unsurlardır. İşte, bireyler, bireyler, hayvanlar dayanaksızlığı, zayıf, yaşlanıyor, zaman içinde ölüme doğru hareket ediyor. Bu durumda kendisinin işte zayıf, gütsüz olduğunu, güçlü idareli birinin olduğunu bilmeye bekliyoruz. Yönetebilme kabiliyetine sahip ve halleri bilen bir durumu ise, yani yönetebilme kabiliyeti insan, insan da var, irayda insan da, katın insan da var. İnsanda bir de durum böyleyse, kendi kendine evreni idare etmekten adil ise, birilerin yönetimleri altında kendilerinden faydalandığı ve bunun farkında olmayan cansız varlıklar, bitkiler, hayvanlar, topluluklar, tabiat, yokluktan sonra var olmaya da halâ aittir. Sonra ölülerin canlılara fayda sağlayacak bir yapıda olması onların yönetenin dirileri yönetenle aynı olduğuna delalet eder. Ölülerin canlılara fayda sağlayacak yapıda olması ne demek? Hayvanları kesiyoruz, ölüyor. Onların etleri bize fayda sağlıyor. Veya bitkiler, hayvanlar ölüp toprağa karışıyorlar. O toprak bize... E, kububat, zirayet, semtör meyveye geçitmek de tekrar fayda sağlıyor. Ölen şeyler, görüşme, tabiat içinde dönüşüme tabi oluyor fayda sağlıyor. Ölülerin yanlara fayda sağlayacak yapıda olması, onları yönetenin, birileri yönetenle aynı olduğunu gösterir. Çünkü ölüleri biriler için faydalı ve el geçişle kılmıştır. Bu ilginç yani. Tabiatta dediğimiz bu evrende kendi işleyen bir çarp var. O canlılar canlar zaman tekrar hayat zincirine dahil oluyorlar. Bu şekilde devam ediyor. Bunların her birini bilen, idare eden, bağlantısını sağlayan ayakkabıdan bir idareci muhtaçtır. alemin hadis olduğuna dair şüpheleri olan kimselerin bu şüphelerini giderecek derinleri ortaya koyduktan sonra insanlara şüphenin üç sebeple iliştiğini gördüm. Yani alem hadistir diye insanlara anlatıldıktan sonra hala şu üç sebepten dolayı tereddüt ettiklerini şüpheye düştüklerini gördüm. Birincisi, insanın yakınlık ve eğilim duyduğu kimseleri taklit etme, böylece deliller üzerinde düşünmeyi terk etme, nefsin direk ve beklentilerine yönelme faktörüdür. İnsanlar, sevdikleri, saydıkları kişileri taklit etme, psikolojisine sahipler, onları taklit ettikleri için belirli üzerinde düşünmeyi ve akıl yükmeyi terk ederler. Kişinin böyle kimseleri taklit etmesinin sebebi onlara güvenmesi, arkadaşlarını arzulaması, arkadaşlıklarını arzulaması, dostluklarını arzulaması, onlar aracılığıyla nefsin arzularına ulaşmayı bulması veya onların görüşlerinin kendisini bir an önce erginliğe ve orgulluğa ulaştıracağını sanması veya onların kendisine milletlendirmesine ve buna benzer mutluluk sebeplerine yönelik içinde olmasıdır. Böylece taklit kişiyi nefsin doyumsuzluğuna ve kötü adetlerine sınırmayı Bu Burada lütfen anlatıyor? Şunu anlatıyor. <gülüyor> alem hadistir. alevi bir e, yaratışsa vardır bu Allahdır diye e, akli denilir anlatıldığı halde bazı insanlar aile şükür bu konuda. Bunun üç sebebi var diyor. Birinci sebep bu. Psikolojik durum, insanlar yani sevdikleri, saydıkları dostluklarını, arkadaşlıklarını, istedikleri kişileri taklit etmeye ileri girerler. Onları taklit etmeye başladıkları zamanlar düşünmeyi terk ederler. Kuray süre siz o arkadaşını sevdiğini taklit eder, düşünmeyi istediği kadar Allah'ın varlığı derileri anlatırsanız anlatır, ona hiçbir etki yapmaz. O kişi sevdiği saygı bir arkadaşa dönüştüğü olan kişiyi taklit ettiği için onun dediğinin içine çıkmaz. İkincisi, kişinin âlemin uyumlarla algılanan kısmına bakması ve maddelerle ve esimlerle bir halde bir hâlde evrildiğini ve dönüştüğünü, birbirinden türediğini görmesi, böyle bir eşyanın yoktan var olmasının ve bir aslı olmadan türemesinin imkansızlığını sanmasıdır. İkinci sebep de bu, yani evrene bakıp da Allah'ı anlayamamalarının ikinci sebebi. Kişiler baktıkları zaman bu evrende, varlıkları var olanlar, şu aldığına var olan şeyleri de öldükleri zaman tamamen yok olmadığını görürler. Nasıl yani, hayvanlar nefret ediyor, bitkiler nefret ediyor, Toprak karışıyor. Topraktan tekrar bittiler canlanıyor. İnsanlar tekrar topraktan yaratılıyor. Yani elementler, anne karnında yaratıldığı elementler topraktaki maddeler Hep bunları gördüğü zaman yoktan yaratma yok diye zanneder. Onlar böyle düşünür. Çünkü yoktan var olmaya şahit olmamıştır. Ve onlara göre şahit, taidin verilidir. Yani hep var da var olmayı gördükleri için yoktan yaratılma görmediler doğal olarak. E, yoktan yaratma görmedikleri için yok diye yoktan yaratma olmalı tarih yaratmadığı diye düşünüyorlar. Yani gördüğümüz hiçbir bağlamda yoktan var olur gerçekleşmemişse görmediğimiz ve göremediğimiz bağlamlarda da bu imkansız öderler. Şimdi bu ileride geldikçe daha mı geçti? Şimdi yaratma da var, var, yaratma bir de işte yoktan yaratma şeklinde çeşidi var. Evet gördüğünüz anda e, o dünyadaki elementlerden, bitkiler, hayvanlar, insanlar yaratılıyor ama, ee, kalp bir baktığımız anda yaratılan her varlığın kendine özel parmak izi olması, şahsiyeti olması, DNA'sı olması, halka yarılması olmasın fark etmek gerekiyor ki, her insan özel, yoktan yaratıldı. Bunun elementi topraktan gelmiş olabilir ama DNA'sı, kişiliği, parmak izi, ses tonu, yüzü, siması, Bundan her bir yoktan yaratılan, benzer olmayan şeyler. O açıdan e, her vardan var da yoktan yaratılma da var. Ama insanlar bunu dikkat etmedik veya düşünmedikleri için yoktan yaratma yoktur diye düşünüyorlar. Sonra onlar alemi kökeni konusunda ayrılığa düşerler. Yani yoktan yaratma yok, kararlarına vardıktan sonra nasıl var oldu konusunda Alemin e, ana maddesi konusunda ayrılığa düşürürler. Nitekim onlardan bir kısmı alemin durumunun ezelde böyle olduğunu söylemiştir. Ve alem hep böyle, hep böyle geldi, böyle gider. Yunan felsefesinde olduğu gibi alem ezeliydi diye bir kısmı öyle düşünür. Ancak böyle diyenler de kendi aralarında görüş ayrılığına düşmüştür. Onlardan kimisi alemi dediğimiz gibi bir yaratma olmaksızın ezelde böyle olduğunu söylemiştir. Tabiatçılık görüşü bu esasa göre açıklanabilir. Onlara göre alem hep vardı, hep böyleydi. Onlara göre farklılık ve çeşitlilik tabiatların farklılığına dayanır. Tabiatlar asıldır. Tabiatların değişmesiyle farklılık, çeşitlilik olur diye düşünürler. Bir grupta tabiatlara heyyul adım vermiştir. Heyyul asıldır. İşte buna suret gelerek farklı farklı olur diye düşünmüştür bitirettiğim şeydeki farklılık boyaların durumuna benzer. Şöyle ki, boyaların farklı renklerde ortaya çıkması, boyanın karışım ve eğitilen farklılığı sebebi Buna göre, insanın her tabiatların dengesinden, hayvanlarınki ise dengesizliğinden oluşmuştur. Her şey buna göre bir yâhli yani, tabiatların karışımına görebilir. Allah, Allah yoktan yaratmadığı, kötü bizi göremiyoruz diye düşündükleri için, alem vardır diye düşünmüşler. Ama nasıl var? Konusunda itiraf etmişler. Bir kısmına heyula demiş, bir kısma tabiatların değişmesi demiş. bazılarda da alemin aslına dört tabiat olarak kabul etmeyi, toprak, su, hava, ateş gibi dört asıl kabul etmeyi, her cevherin bir aslının olduğunu ve tabiatların ona sonradan itlendiğini söylemiştir. Bazıları da alemin bir yaratıcı sebebiyle böyle olduğunu iddia eder ve yaratıcının bir olduğunu söyler. O alemin oluşuna illeti sayar. Bu ilahi dinler, alemin bir yaratıcı sebebiyle var olduğunu iddia ederler. Yaratıcının bir olduğunu, onun alemin illet olduğunu söylerler. Böylece o illetin var olması sebebiyle alemin katim olması gerektiğini söyler. Ve yaratıcının varlığını ispatta eşyanın düzenliği ve gücünün olmasını verim getirir. Burada şöyle bir farklılık var. Alem, Allah, işte illet sayıp Allah var, evren de var. Allah var, evren de var. Allah'la birlikte evren de ezeli saymak. Böyle düşünenler de olmuş. Çünkü bu düzen ancak ilgili bir yönetimi sayesinde var olur. Zira tabiat ölçü racat etmez. <gülüyor> Halbuki eşya ölçüyle düzgün olur. Böylece onlar yaratıcıyı kabul etmişler ama yaratıcı ezel var olduğu için eşyanın illetleri ile zamanlı olarak var olması gerektiği temelinde aleminde ezelde var olmasının doğru görmüşlerdir. Yüce Yaratıcı var diye kabul ederler. Yani bir, kı bir kısmı da Yüce Yaratıcı var, onunla beraber eşya da var diye büyükler için Yaratıcı ile beraber varlığın da ezeli olduğunu ileri sürmüşler. Alet, yaratıcı'nın bağışları ve nimetleri olduğu için ve o zatı ile kadir olduğu için cümetliği ve keremi zatı ile sahip olmuştur böylece onun cömertliği ne zorunluk kılabilir, kubretinin var ettiği şeyin de var olması gerekir. Bu Cömertlik cüret meselesi İslamlılar da yine cüretinden ﷻ tarafından yapılabilmek kadar cömertlik o yüzden çok geçiyor cüret, cömertlik. E, güneşten ışığın yayılması gibi Allah'ın zatî cömertliği sevgiyle de halim Allah'tan taşmıştır e, diye düşünüyorlar. Bundan dolayı nasıl diye düşünüyorsunuz anlayışında güneş var, güneş ışığı, yani evren var diye düşünüyorsa, bunlar da Allah dövettir, Allah tarafıyla olduğu için Allah'la beraber evrende ezelidir diye düşünmüşler. Onlardan bazıları da şöyle söyler, o alem bir asıldan var olmuştur ve o asıl üzerinde yaratma gerçekleşmiştir. tanem bir asıldan var olmuştur, yani eyvah gibi, kıymet gibi bir asıl maddede var olmuştur ve o asıl üzerine yaratma gerçekleştirmiştir. Yani yoktan yaratma yoktur diye düşünmüşler. Ancak bu kimseler itiraf etmiştir. Zira bir kısım alemin aslına tıymet, madde sayar ve yaratıcının ondan bu alemin yarattığını söyler. Bir grup yaratıcı bir tane kabul eder. Diğer bir grup ise yaratıcıyı yıldızlar, güneş ve ay sayar. Yani alemin tıymet diye bir asıl maddesi var diye düşünenler de bu asıl yaratıcı bir tanesi düşünenler olmuş, bir grupta işte ay alem dediğimiz sivil, güneşler, aylar, varlığı evrene etkiledik yaratıyor diye düşünmüşler. Bunlar sürekli hareket eder ve hareketleri sebebiyle alem oluşur. Yani ee, öncülsel hareketle ay alemde hareket ettikçe ay altı aleminde varlık ortaya çıkar diye düşünmüşler. Bunlar gök cisimlerinin hareketine bir başlangıçla ayin etmiştir. Çünkü bir başlangıca varmadan bir şeyin geri bir şey sevgiyle var olmasını yutmuyorlar. Bazıları da kıynete aranzadan ortaya çıktığını ve böylece alemin oluştuğunu söyler. Onlar kıynete alemin kendisinden oluşmadan önceki alemine eyla der. Onu tevhid ehlinin Yaratıcıyı nitelediği gibi nitelerler. Ancak sonra onu araziler kabul etmesi ve bir halde diğerine değişmesi sebebiyle iddia ederler. Bazıları alemin aslının ki yani ışık ve karanlık olduğunu, bu mecliselerde olduğu gibi Işıktan hep iyilik ve faydanın, karanlıktan da kötülük ve zararlılığının çıktığını söyler. Bu gruptan bazı kimseler, ışık ve karanlığın önceden ayrı iken sonradan birleştiğini söylemiştir. Mitekim bunu daha önce açıklamıştık. Heyrla ve tıylak taraftarlarının görüşüne göre, iyilik ve kötülük ilk başta beraber idiler, sonra ayrıldılar. Yani iyi, kötü anlayışa sahip olanlar. Onlara göre, bunlar ilk önce beraber etti, sonra da ayrılırlar. Çünkü heyyulatı ile asıldı, dolayısıyla köklük ve iyiliği asıl oldu. Ayrılma ile her biri kendi için yaptı, her ne kadar onların gereli alemin oluşumlu fiil ile deyip, taklit ve iddia etse de. Alemin hadis olduğuna ilişkin insanların zihninde şüphe uzanmasına ikinci sebebi. Şimdi geriye gelirim, Arya. Âlem yurttan yaratılmadı, bir varlık, bir madde üzerine, hıyırlar, tıyırlar üzerinden yaratıldığı yönlerle ilgili bir açıklama yaptı. E, o açıklama gündesini kenara çıkartalım. Burada asıl anlattığı üç şeydi. Âlemin hadis olduğuna dair e, derinleri, karşı taraftaki şeyi anlatsanız bile hala bunu anlamayan, kabul etmeyen olabilir. Bunun üç sebebi olabilir demişti. Bir, ee, i̇nsanlar sevdikler, dostlarla taklit etme eğilimindedir. Onun arkadaşları, dostluğunu, muhabbetini kaybetmek için. Bundan dolayı kişi inanmayan ateist birilerine arkadaşlık dostluk yaptığı zaman otomatik olarak düşünmeyi terk edeceği için siz ona ne derseniz deyin, o kişi dediğinizi kabul etmez. Bu birinci madde. İkincisi, e iki, iki türkül insanlar gözleriyle bakıp gördükleri evrende varlığı, bitkilerde bittilerden, var olandan, kırmenler, yaratıldığını görüp yoktan yaratma yok. Dolayısıyla Allah yoktan veya yoktan yaratmadı diye buna karşı çıkmışlar. İngiliği bir bundan oraya karşı çıkmışlar. İkinci grup bu. Geldik üçüncü görüşe. Âlenin hadis olduğuna ilişkin insanların zihniyle şükre uyanmasının üçüncü grup sebebi anlamları dikkate almalarıdır. Anlamları dikkate almalarıdır. Nitekim bu şöyle söylerler, biz alemin fayda ve zarar, iyilik ve kötülük içerdiğini görüyoruz. Sonra öfte iyilik yapan övülür, başkasına fayda sağlayan merhametli ve hikmetlidir. Kötülük yapan ise yerelir ve başkasına zarar veren kalpli ve sefildir Bu yüzden hikmetli ve merhametli olan Allah'tan yine kötülük ve zarar gelmesi mümkün değildir. Şahitte onun gibilerin yani hikmetli ve merhametli oranlara sevgilik ve katılım yoktur. Oysa şahitte bu karakterde olan kimseler kötülükle fayda elde etmekte ve kendisinden zarar uzaklaştırmaktadır. Buna rağmen katılık ve sevgilikli sergilemezler. Bu halde hiçbir şeyden faydalanmayan ve kendisine hiçbir zarar veremediği Allah bunu hiç yapmaz. Bunu nasıl düşünmüştür? Şu gördüğümüz alemde iyi karaktere sahip insan iyilik yapar, kötü karaktere sahip insan kötülük yapar. Dolayısıyla Allah iyi karakterlidir, Allah büyük yaratmaz gibi bu şekilde düşünmüşler. O halde hiçbir şeyden faydalanmayan ve kendisine hiçbir zarar veremediği Allah onu yapmaz. Onların görüşüne göre şahitlik, kretli kimse, de fayda ve zarar elde etmeye çalışan kimsedir. Ama bir başkasına sonuçta bir fayda asıl olmaksızın zarar veren kimse fitnesi değildir. Dolayısıyla da şöyle demiştir. Bu yani iyilik ve kötülüğün ruhunu, evrende iyilik ve kötülüğün var olması, alemdeki her varlığı kendi iyilik ve kötülük aslına dönebilmesi için alemin kendisinden oluştuğu aslı farklılaşmayı sebebidir. Ya da asıl bir ve iki cediler içeriyordu sonra ayrıldılar. Böylece her birinden diğerinden oluşan oluştu. Ya da asıl, kendisinde arazilerin ortaya çıkmasıyla farklılaştı. Hem yaratıcıyı imkan eden, hem de yaratıcıyı birden fazla gören dehvilerin görüşü buna ne der? Seneviye, cevherleriyle iyilik olarak aşırık, kötülük olana karanlık demiştir. Mecursiler ise iyiliği, Allah, kötülüğü, şeytan olarak isimlenmişlerdir. Buradaki anlattığı özle, dünyada iyi, olarak Allah'ın kimseyle iyilik yapması, kötü olarak Allah'ın kimseyle kötülük yapmasın. E, bu, buradan yola çıkarak e, Allah iyilik ve kötülüğün yaratıcısı olamaz diye dünyadaki olup bitenleri Allah yerine e, tabiatlara, e, ışığa, karanlığa ve gücülerde olduğu gibi farklı yere diyor. burada bırakalım. E, haftaya, Perşembe gelir saat 9'da gelip buradan da anlatmış oluruz.